dolar kuruna göre 60 euro 37 altın 9985 7 borsa 4.075 ve bitcoin 1.471 bir günlük seyir kavatlar Vatandaşlardan Cimer'e başvuru geldi. Tokta Toky sisteminin olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulsun denildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Parti Genel Başkanlığından ayrılsın çıkışıyla dikkat çeken yani Büyük Birlik Partisi lideri, destici asla As parlamenter sistem parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le tahıl krizin görüştü. Yapıcı yaklaşımla çözülmeli dedi. Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme yaşandı. Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor. Altınize Trabzon'u Giresun, Samsun ve Yalova'nın korkulu yarası olan Korkarca böceği sınıra dayanır. Emine skandal anlar yaşandığı gurbetçi kadının açım diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak sana kam olsun dedi değerli izleyenler ve bu haberimize günlükten sonra geldi kanalımıza abone olmayı unutmayın.